...gayrı kılıcım kınından çıkmıştır. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. İhanetin yargısı olmaz. İnfazı olur. Harç yakalayacağız onu, hadi lan onu! Kanlarını dökeceğiz! Elin öldürün! İspahan'ı kapan edip onu kıstıracağız. Belası da batini belası da çağrından çıktı üzerlerine bir kasırga gibi.